Teknoloji Okulu'nun hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Huawei geçtiğimiz günlerde iki yeni akıllı saatini Türkiye pazarına getirmişti. Bunlardan bir tanesi de Huawei Watch Fit'ti arkadaşlar. Dışarıdan bakıldığında değişik bir tasarıma sahip Fit. Bunu bir kere baştan bir sizler. Yani akıllı bileklik ile akıllı saat arasında bir tasarım çizgisine sahip. Şu anda kolumda görüyorsunuz. Hemen çıkartayım ben bu akıllı bilekliği ve size yavaş yavaş fonksiyonlarını anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şuna bir kere karar vermemiz gerekiyor. Yani akıllı saat ile akıllı bileklik arasındaki ince çizgiyi bizim belirlememiz gerekiyor. Yani literatüre baktığınız zaman şunlara akıllı saat deniyor, bunlara akıllı bileklik deniyor gibi bir kavram yok. Genel itibariyle bakıldığında akıllı bileklikler ilk defa bileklik tarzında çıkmıştı. Yani ince bir tasarıma sahiptiler, ince bir yapıya sahiptiler. Fakat daha sonradan bunlar değişti. Örneğin şimdi e, A101 BİM gibi marketlere 50 liraya akıllı bileklik, akıllı saatler geliyor ki geçtiğimiz günlerde biz de bunlardan birini incelemiştik. 50 liraya satılıyor. Dışarıdan baktığın zaman Apple Watch andıran bir e, akıllı saatti ya da akıllı bileklikti. Artık ne derseniz o. Dolayısıyla bu tarz ürünler yaygınlaştıkça akıllı saatler ile akıllı bileklikler arasındaki kavramlar da değişmeye başladı. Bir kısım diyor ki ya akıllı saatler uygulama yüklenebilen cihazlardır. Dolayısıyla bir akıllı bileklik ya da akıllı saat artık uygulama yüklenmiyorsa zaten o akıllı bilekliktir. Uygulama yükleyebiliyorsanız da akıllı saattir gibi bir ayrıma gittiler. Tabi bunun ne derece doğru ne derece yanlış olduğu da size kalmış durumda. Huawei'ye göre bu elimde tutmuş olduğum Huawei Watch Fit isminden de anlaşılabileceği üzere bir akıllı saat olarak lanse edildi arkadaşlar. Ve o akıllı saate uygulama yüklenemiyor. Yani o akıllı saate siz İçinde bulunan uygulamalar haricinde herhangi bir uygulama yükleyemiyorsunuz. Fakat tabi ki de arayüz vesaire yüklenebiliyor. Onlara birazdan deneyeceğiz zaten. İlk olarak akıllı saatimizin tasarımıyla başlayalım anlatmaya arkadaşlar. Bu akıllı saat gördüğünüz üzere dikdörtgen tarzında bir tasarıma sahip. Genel itibariyle çerçeveler olabildiğince ince tutulmuş fakat alt çerçevenin bir tık daha Kalın olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani ekran gövde oranının son derece yüksek olduğunu söylemek mümkün. Saat üzerinde sadece bir tane buton bulunuyor arkadaşlar. Bu butonu yer yer saati uyandırmak için kullanabiliyorsunuz. İşte ekran kilidini açtıysanız ekran kilidini kaldırmak için kullanabiliyorsunuz. Normalde bastığınızda ise bu yandaki yani sağ taraftaki buton sayesinde akıllı saatin menüsüne giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben saatimizin size rakamsal özelliklerinden bahsedeyim. Sonra da bize sunduklarına değineceğim. Öncelikle olarak boyutlarından başlayalım. Bu saatin arkadaşlar 21 gramlık bir ağırlığı var. 46x30x10.7 milim ölçülerinde bir saatten bahsediyoruz. Ön tarafta cam bir koruma mevcut. Arka tarafta ise plastik olduğunu düşündüğüm bir malzeme var. Amoled ekranla geliyor bu saat. 1.64 inçlik ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü ise 280x456 piksel arkadaşlar. Ayrıca 326 ppi piksel derinliğine sahip olduğunda sizlerle paylaşmam gerekiyor. 4 GB'lık bir dahili hafızası var ve Bluetooth 5.0 desteğinin sahip olduğunu görüyoruz. Gelelim saatimizin bize sunduklarına. Dediğim gibi arkadaşlar bu saate bir uygulama yükleyemiyoruz. Yani dışarıdan herhangi bir uygulama yüklemeniz mümkün değil. Saatte genel itibariyle Günlük yaşamda beklentilerinizi karşılayacak hemen hemen bütün özellikler mevcut. Bunu size baştan belirtmem gerekiyor. Şu soruyu sorabilirsiniz. Ben bu saati normal olarak bir telefona yükleyebilir miyim? Evet yükleyebilirsiniz. Örneğin ben Renault 3 Pro kullanıyorum. Yani Oppo'nun bir telefonunu kullanıyorum. Ve bu saati bir hafta boyunca kendi telefonla yani Oppo üzerinden deneyimledim. Bu saati herhangi bir telefona tanımlamak için arkadaşlar Huawei'nin Health isimli bir uygulaması var. Bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz ki zaten Huawei'nin kendi telefonunda kullanıyorsunuz, hiçbir şey indirmenize gerek yok. Başka bir marka kullanıyorsanız da dediğim gibi Huawei Health simli uygulamayı indiriyorsunuz telefonunuza ve oradan gerekli tanımlamaları yapıyorsunuz. Zaten e, tanımlaması, saati tanıtması vesaire çok kolay. Şimdi gelelim bize sunduklarına. Günümüzde menemener bir ektik klasik bazı özellikler sunuyor. Nedir bu? Adım sayar, kalp ritmi takibi, işte yaktığın kaloriyi gösterme vesaire. Bunlar. Huawei Watch Fit'te de mevcut arkadaşlar. Yani kalp nabzınızı ölçebiliyor. Ne kadar kalori yaktığınızı gösterebiliyor. Ne kadar adım attığınızı gösterebiliyor. Ne kadarlık yol ilerlediğinizi gösterebiliyor. Ve bunun haricinde arkadaşlar bu saat kandaki oksijen miktarınızı da ölçebiliyor. Biliyorsunuz bu özellik e, Apple Watch'lara daha yeni geldi. Yani 6. nesil Apple Watch'la birlikte geldi. Huawei Watch Fit'te ise arkadaşlar kandaki oksijen oranınızı rahat bir şekilde ölçebiliyorsunuz. Kandaki oksijen oranını haricinde bu saat stresinizi de gösterebiliyor arkadaşlar. Yani stres durumunuzun o anda ne seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Peki stresi neye göre ölçüyor diye soracak olursanız. Bu da gayet basit. İlkten size bir sorular soruyor. Yani ilk böyle saatin stres menüsüne girdiğinizde size çeşitli sorular soruyor. İşte şöyle bir durum olduğunda ne düşünürsünüz? Kendinizi şöyle görür müsünüz? Böyle görür müsünüz? Gibi 12 sorudan oluşan bir test uyguluyor size. Bu teste cevaplar veriyorsunuz. Ve bu cevaplar sonunda da işte kalp nafızınıza göre stresinizi ölçüyor. Bu sorulara doğru cevap vermeniz çok önemli arkadaşlar. Örneğin şu anda benim stres seviyem 52 olarak gösteriyor. 52 de evet düşük stres seviyesinde arkadaşlar. Ve alt kısmı mesela analiz kısmı da var. Burada 80-99 arası yüksek olarak kaydedilmiş. 60-79 arası normal. 30-59 arası düşük ve 1 ile 29 arası da rahat stres seviyesini gösteriyor. Tabi bunun ne kadar böyle doğru olduğu tartışılabilir bu konu. Sonuçta stres ölçümü çok da öyle e, hani kalp hızı ölçümü gibi somut bir şey değil. Şimdi gelelim bir diğer önemli konu olan oksijen miktarının ölçümle Kandaki oksijen miktarının ölçümü arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle girerek SPO2... Ölçümü var arkadaşlar. Giriyorsunuz. Şöyle saati tutuyorsunuz. Böyle tuttuğunuz zaman sabit tutmanız gerekiyor. Ve o arada saat kanınızdaki oksijen miktarını ölçmeye başlıyor. Şu anda benim kanımdaki oksijen miktarı da ölçülüyor örneğin. Bu ölçüm sonunda da kanınızdaki oksijen miktarı size gösteriyor. Yani %90, %91 işte. 80'ler falan vesaire. Artık neyse. Tabi burada seviyeleri de size gösteriyor. Yani iyi seviye, orta seviye ya da düşük seviye diye. Bunları da size gösteriyor. Örneğin benim şu andaki kandaki oksijen oranım %99 seviyelerinde çıktı ve ölçülmeye de devam ediyor. Şöyle basarak çıkabiliyoruz bu menüdenle Evet. Günün sonunda baktığımız zaman dediğim gibi tüm aradığımız özellikleri fazlasıyla sizlere sunan bir üründen bahsediyoruz. Tabi burada şarj miktarını düşünüyor olabilirsiniz. Yani bu Akıllı bilekliğin pili ne kadar gidiyor diyor. Şöyle diyeyim size arkadaşlar. Ben bunu dün şarja takmıştım. Yaklaşık olarak bir gündür kolumda yani dün sabah şarjdan çıkardım. Şu anda pil seviyesi %92'lerde. Ve ben hani bütün ölçümleri de açtım. İşte uyku takibi olsun, uyku takimi sırasında stres ölçümü olsun, sürekli olarak nabız ölçümü olsun bunların hepsini aktif hale getirdim. Ki bu özellikleri pasif hale getirerek. Örneğin uyku takibi sırasında benim nabzımı ölçmesin, benim stresimi takip etmesin diyorsanız o zaman pil süresi daha da uzuyor. Ama rahat rahat bir haftaya çıkarabileceğini söyleyebilirim size. Dediğim gibi bazı özellikleri devre dışı bıraktığınızda bu akıllı bilekliğin pil süresi 10 günü de rahat bir şekilde geçecektir. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Gelelim telefonla ilgili bağlantılarına. Şimdi akıllı bileklik ya da akıllı saat dediğimizde bildirimler de bizim için önemli bir yer tutuyor arkadaşlar. Dediğim gibi Huawei Health isimli uygulamayı indirdiğinizde buradan... Bildirimleri vesaire de ayarlayabiliyorsunuz. Hemen hemen telefonunuzda yer alan bütün cihaz bildirimleri saate geliyor. Whatsapp olsun, mesajlar olsun, banka uygulamalarından gelen bildirimler olsun. Yani bütün bildirimleri saatin ekranında görmeniz mümkün arkadaşlar. Tabi burada aklınıza şu soru gelebilir. Ben bu bildirimlere cevap verebiliyor muyum? Örneğin Whatsapp'tan size biri bir şey yazdı. Buna saat üzerinden cevap verebiliyor muyum diye düşünüyor olabilirsiniz. Hemen belirtelim cevap veremiyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece ne yapabiliyorsunuz? Bildirimleri... Görüntüleyebiliyorsunuz ama cevaplama seçeneği bulunmuyor. Bir Diğer soru işareti ise Telefonuma bir çağrı geldiğinde Ben bu çağrıyı saat üzerinden cevaplayabilir miyim ya da reddedebilir miyim sorusu. Bunu da hemen size söyleyelim. Telefonunuza bir çağrı geldiğinde saat üzerinde bunu görebiliyorsunuz. Cevaplama seçeneği bulunmuyor arkadaşlar. Sadece reddetme seçeneği var. Yani saat üzerinden bakıyorsunuz işte beni Ali arıyor, Veli arıyor. Dilerseniz Sadece ne yapabiliyorsunuz? Reddedebiliyorsunuz. Ama Cevaplayamıyorsanız Zaten diyor ki zaten ben sana çağrıyı gösteriyorum. Cevaplayacaksan zaten telefondan cevapla gibi bir durum söz konusu burada. Yani telefon üzerinden gelen çağrıları saatinizde sadece görüntüleyebiliyor ve reddedebiliyorsunuz. Açıp Konuşma fonksiyonu bulunmuyor arkadaşlar. Ayrıyetten yanıtlama fonksiyonu da mevcut değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet gelelim arkadaşlar saatimizin sporcular için sunduklarında. Bu saatte 96 tane çalışma modu var. Yani 96 tane egzersiz modu bulunuyor arkadaşlar. Ayrıyetten şöyle bir özellik de var. Bunu saatten de aktif hale getirebiliyorsunuz. Sizin egzersiz yaptığınızı saat kendisi anlayabiliyor. Yani bu modu aktif hale getirdiğinizde örneğin nabzınız yükselmeye başlıyor. Yürüyüş, koşu vesaire gibi Aktivitelerde siz buradan ben aktivite yapıyorum diye belirtmeseniz dahi saat hemen sizin bir spor aktivitesi içinde olduğunuzu belirliyor ve ona göre kendi ölçümlerini gerçekleştiriyor arkadaşlar yani burada da yine artı bir özellik ön plana çıkmış durumda 5 atmosfer basınca kadar dayanıklı yani bu saatte yüzebilirsiniz duşa girebilirsiniz vesaire herhangi bir sıkıntı söz konusu değil çok derinlere dalmadığını sürece. Herhangi bir sıkıntı çıkartmayacağını da sizlere söyleyebilirim. Genel itibariyle arkadaşlar bizim saat hakkındaki görüşlerimiz bu şekildeydi. Baktığımız zaman başarılı bir saat dediğimiz gibi fiyatı da hani 3 haneli rakamlarda olduğu için yani 900 liralar civarında şu anda bu saatin fiyatı. İnternette baktığınız zaman 900 liralar civarında satın almanız mümkün. Dolayısıyla fiyatıyla birlikte değerlendirdiğimizde başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi uygulama yükleyemiyorsunuz ama herhangi bir telefonla Kullanabilirsiniz. Oppo olur, Vivo olur, Xiaomi olur. Yani telefon fark etmez. İstediğiniz telefonla bu saati kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tasarım açısından da dediğim gibi hem akıllı bileklik hem akıllı saat arasında gidip gelen bir tasarım çizgisi. Söz konusu eğer tasarım hoşunuza gittiyse saati satın almanızı ben tavsiye ederim. Pek çok arayüz var bu saatte ilgili yani kadran seçeneği çok geniş hani uygulama yüklenmiyor diyoruz ya uygulama yüklenmiyor dediğimiz zaman saate kadran da mı yüklenmiyor diye düşünmeyin. Girdiğiniz zaman uygulamada yüzlerce kadran seçeneği mevcut arkadaşlar. Aynı Fitbit Versa'daki gibi kullanıcılar da bu saat için kadran ayarlayabiliyor ve bu kadranları da dilerlerse ücretsiz olarak dilerlerse de parayla satabiliyorlar. Fakat ücretsiz seçeneğinin aşırı geniş olduğunda sizlerle paylaşmış olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Eğer bu saat ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa da bu soruyu bizlerle paylaşabilirsiniz videonun altında. Görüşmek üzere.